Koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplu iftar düzenlenmeyince Ankara Etimesgut'taki aşevi paketleme yöntemine geçti. Hazırlanan yemekler her gün tek tek paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çeşit çeşit yemekler pişiriliyor. İftar vaktine doğru 2000'den fazla kişiye tek tek dağıtılıyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşevinin kazanları iyilik için kaynıyor. İhtiyaç sahiplerine her gün 7 farklı noktadan paketli sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Yaşlı, engeli bulunan ve karantinada olanlar için de yemekler paketlenip evlere götürülüyor. Hadi İbrahim yemeklerimizi kapıya bırakıyorum alırsınız. Hem iftarlıklarını hem sahurluklarını veriyoruz. Aşevimizden çıkan yemek sayısı günlük yaklaşık 2000'in üzerine çıktı. Etimeskut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'ndan çıkan pidelerde 3 lira yerine 2,5 liraya satılıyor.